Angelik davacı geldiniz. Ben Siirt merkez doğumluyum. Ismim Ayaz Hocaoğlu Dondurma mesleği rahmetli dedemden kalma. Rahmetli dedem köyden gelen buzla el emeğiyle yaptı, mahalle aralarında satardı. Daha sonra babam, rahmetli babam dünyaya geldikten sonra mesleği ona öğretti. Rahmetli babam mesleği başladı. Rahmetli babam da 1978-79'da İzmir'den dondurma makineleri çıkmıştı. O makineleri getirdi ve makineye dönüştü. Şu, şu anda görmüş olduğunuz bu dondurma bugün hayvandan keçiden sakılan sütün dondurmasıdır. Organiktir, saf süttür. İçinde şeker, kristal dediğimiz toz şeker, daha salebi bir de vanilya kullanıyoruz bunu tatlandırmak için. Biz bunu açık ünitede, tencerelerde kaynatıyoruz. Tahta kepçelerle Süt fokur fokur kaynayıncaya kadar kaynatıyoruz. ben bir 50 bir saat falan ateşte kalıyor bu. Süt taşmasın diye altını kısıyoruz bunun. 10 dakika 15 dakika daha kaynatıyoruz. Niçin? Sütün içindeki suyu da buharlaştırmak için. Bu tamamen saf süt kalıyor. Biz bunu altını kapattıktan sonra tahta kepçelerle bunu savurmaya başlıyoruz. Atırmiye getiriyoruz. Ondan sonra Bizim dondurma makinelerini geceden çalıştırıyoruz, soğusun diye. Eksi 35'lerde, 40'larda makineye veriyoruz. Tamamen orada 45-50 dakika döndükten sonra bu dondurma pastörizi olarak bize sunum veriyor. Yani bu dondurma olmuş oluyor. Çeşidine göre öncelikle sade yapıyoruz. Ondan sonra Antep fıstıklı dediğimiz fıstığı içinde harmanlaştırıyoruz. Ve bu şekilde bu dondurma ortaya çıkıyor. Biz genellikle yani prensip olarak Tatlandırıcı, işte esansla yapılan meyveli dondurmaları tercih etmiyoruz. Biz mevsiminde mesela çilek çıktığı zaman çilekli dondurma direkt çileğin beyaz dondurmanın içine çilek, çileğin kendisini atıp çilekli dondurma yapıyoruz. Limon, limonlu dondurmayı renklendirici kullanmadan limon kabuğunu rendeleyip içine atıyoruz. Hem esans olarak hem renk olarak o veriyoruz veriyoruz. Vişne zamanı vişne. İşte portakallı, elmalı böyle karışık meyveli de yaptığımız oluyor mevsimine göre. Kav kavun zamanı işte Temmuz ayında, Temmuzun 15'inden sonra bu seyitten özel bir kavunu var, Cefan kavunu. Mahşut bir tadı var. Dondurma ile birleştiği zaman müthiş bir şekilde insanın fe içini ferahlatıyor böyle. Bu Türkiye'de başka hiçbir yerde. Başka hiçbir yerde olduğunu zannetmiyorum. Yani ben, ben görmedim ama bu Cefan kavunu çok ferahlatıcı bir tadı var. Dondurma ile birlikte olduğu zaman. Acayip serinliyor insanın içi. Yani isteyen müşteri özel olarak yapıyoruz. Yani Arasını böyle kesip içine dondurma dolduruyoruz. Ve onlar da afiyetle yiyorlar. Ben 51 yaşındayım. 41 senedir bütün iş yerlerinden Abdullah'ın dondurmasının ilk açıldığı iş yerinden itibaren şu anki şubelerine kadar hep Abdullah'ın dondurmasını yemekteyim. Bu lezzeti hiçbir yerde ben... Ee, görmedim, tatmadım.